Değerli izleyenler, Türkiye'nin tarafsız ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben deniz Ümer Tarık Ilmaz'da, tarikhabersi.com ana haber bülteni başlıyor. Değerli izleyenler, yaklaşık 21 e kadar bu ekranlarda günün çıkan gelişmeleri için paylaşacağız benim. ana haber bülteni başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tanıcak olursak Sosyal Club Sosyal Club Tarih Haber Pinterest Tarih Haber Ellam Tarih Haber TikTok Tarih Haber Facebook Tarih Haber İnkelin Tarih Haber Yay Tarih Haber Tumblr Tarih Haber Benin Sanahmet Tarih Haber Twitter Tarih Haber Twitter Tarih Haber Reddit Grand Tag 703 08 Youtube Tarih Haber TV ve Kemal Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız değerli dostlar. De, de. Diğer sosyal medya kanallarımız da şöyle bir tane açar olursak da yayınlayacağız. Bigolay kanalımız Tark Haber TV'den bizlere ulaşabiliriz. Canlı yayında yayında çok canlı yayın kanalımız Tarık Haber ve evlifere ulaşabilirsiniz. Galerinizde staldos for link ekranına veya star ulaşabilirsiniz. <gülüyor> Akuna'da <gülüyor> yayınlayız hep herlem halkın kararlarımız tarka perlemisine ulaşabiliriz Twitter'da efendim sohbet odaları var biliyorsunuz, Twitter'da yayınla izleyen dostlar Twitter kanallarımızda bekleniyorsunuz. E, değerli izleyenler, son olarak e, Non Live'da yayındayız efendim. Non kanalımız Tarık Avcı bizlere ulaşacak biliyorsunuz. Ve efendim haberimize geçiyoruz değerli dostlar. 21.34'e kadar haberimize geçiyoruz. Tam ÖTV'yi arttıracaktı ki sözlerine sosyal medyada açıklık getirdi değerli izleyenler. Bakan o sözlere açıklık getirdi. Tam ÖTV'yi artıracaktı ki de. Fazlıne ve Mariye Bakan Nevati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi. Biz ÖTV'yi artıracaktık Kılıçdaroğlu konuştu sözleriyle ilk konuşan Bakan Nevati o ifadelerini açıkladı. Bakan Nevati yaptığı paylaşımda vergi artışı veya indirimi şeklinde yanımız olsa bu sizin gibi ulu ortakmuş fiyatları artıracak, azaltacak ve sektörde tüketici dar bozucu şekilde yap, yapmayız. Oldu. bakan nebatı o sözlere açıklık getirdi tam ötlüyü artıracaktık ki. bakan nebati o sözlere açıklık getirdi tam ötlüyü artıracaktık ki. Azine ve Maliye Bakanı müddet Nebatı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi biz ötlüyü artıracaktık Kılıçdaroğlu konuştu sözleriyle ilgili konuşan bakan nebatı o ifadelerini açıklık getirdi bakan nebatı yaptığı paylaşımda Vergi artışı veya indirimi şeklinde planımız olsa, bunu sizin gibi bir orta konuşup fiyatları artıracak, azaltacak ve sektörde tüketici davranışlarını bozucu şekilde yapmayız." dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nreddin Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki gösterdi. Bakan Nebati, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bir süredir piyasaları manipüle etme ve tüketici davranışlarını olumsuz etkileme gayretlerinizi şaşkınlık ve üzüntüyle karşılıyorum. Geçen günlerde finansal piyasalarda istikrarı ve güveni de <gülüyor> hiçbir ekonomik dayanağı olmayan <gülüyor> uzak otomobilde ÖTV indirimi vadinizi gördüm. Eski açıklaması Sizin bu manipülasyonunuzu eskiye alarak tam ötüye artıracaktık ki, Kılıçdaroğlu konuştu şeklinde bir söz söyledi. Ben şimdi size durumu anlatayım. Vergi politikaları belirlenirken nelere dikkat edileceği, piyasa bozucu hareketlerden nasıl kaçınılacağı ve vergilemede nasıl objektif olunacağı hususları sizin çok iyi bildiğinizi iddia ettiğiniz vergiciliğin temel kurallarındandır. Vergi artışı veya indirimi şeklinde planımız olsa, bunu sizin bir orta konuşup fiyatları artıracak, azaltacak ve sektörde tüketici davranışlarını bozucu şekilde yapmayız ne olmuştu? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı. Sevgili halkım, bunların saraydan atanma bakanı biz ötlüğü artıracaktık, Kılıçdaroğlu konuştu demiş. Söz verdim, seçimden sonra ÖTV'ye indirilecek. İkinci el fiyatına yeni araba alacaksınız. Bunların atanmışlarına gelince, her şeyleri şıkandalı, ciddiye alınacak bir tarafları yok." Ana sayfaya dönmek için tıklayınız Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık e, 21-34'e kadar değerli olsalar bir diğer haberimize geçiyoruz. Bu kez Bakan Soylu video yayınladı değerli izleyenler. İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan video yanıt geldi. Bu devletin hiçbir kanunsuz işi olmaz dedi. CHP'nin başkan yardımcısı Seyit Torun'un CHP belgeleri soruşturuldu. İçişleri Bakanlığı'nda özel birim kurulduğu sözlerinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soğuklu bir video yayınladı. Soylu yayınladığı videoda bu devletin hiçbir kanunsuz iş olmaz. Esasen devlet olmanın da demokrasinin de hukukun da temeli budur. Paylaştığımız bu gerçekler aşında iftira sahiplerini özür dilemeye davet ediyorum ifade ed it torunun sözlerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ndan video uydık bu devletin torunun sözlerine İçişleri Bakanı Süleyman Solu'ndan video uyalım bu, devlet... bu devletin hiçbir kanunsuz işi olmaz Cdp genel başkan yardımcısı Seyit Torun'un ciddi belediyeleri soruşturmak için İçişleri Bakanlığında özel birim kurululu sözlerinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir video yayınladı Soylu Yayınladığı videoda bu devletin hiçbir kanunsuz işi olmaz. Esasen devlet olmanın da, demokrasinin de, hukukun da temeli budur. Paylaştığımız bu gerçekler ışığında, iftira sahiplerini özür dilemeye davet ediyorum ifadelerini kullandım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Liseyip Torun'un İçişleri Bakanlığı ciddi Belediyeler için özel bir bilim kurulu iddiasına ilişkin Twitter hesabından bir video yayınladı. Soylu videoda, bu devletin hiçbir kanunsuz işi olmaz. Bu da temeli bulur. Paylaştığımız bu gerçekler ışığında, iftira sahiplerini özür dilemeye, dürüstlüğe, samimiyete ve devleti itibarsız hale getirmek için iftira atmamaya ve devlete saygı duymaya davet diyorum diye konuştu. İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları. Birkaç zamandır CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yardımcıları bir takım iddiaları dile getiriyorlar. İddialarına göre İçişleri Bakanlığı bünyesinde sadece ciddi belediyelerin açıklarını aramak için özel bir bilim kurulur. Dünya bu sözde bilime talimat verilmiş, hatta açık bulamayanlar için ceza ile tehdit edilmiş. İçişleri Bakanlığı'nda rastgele kanunsuz, mevzuatsız bir bilim kurulamaz. Hiçbir devlet memuruna da kanunsuz, güzel ceza verilemez. İddianın sahibi belki bilmez ama bu ülkede idari hukuk diye bir disiplin vardır. Buna ait mahkemeler ve bir hukuk vardır. Vatandaşlarımız bu tariflerde gördüğünüz gibi hem İçişleri Bakanlığı'na, örneğin CİMER'e, her türlü noktaya ve Cumhuriyet Başsavcılıkları'na şikayetle bulunabilirler. Bu vatandaşımızın en tabii hakkıdır. Valiyet ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ilgili kurumlar bu şikayetler doğrultusunda İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma onayı isterler. İçişleri bakın bu görmesi halinde önce araştırma ve ön inceleme yapar. Sonrasında soruşturma izni verir ve dosya savcılar intikal ettirilir. Rakamları açıkladı. Peki iddia ve iftira edildiği gibi gerçekten CHP'ye veya herhangi bir partiye özel bir ayrımcılık var mıdır? Bunu en iyi anlatacak olan herhalde verilen soruşturma izinlerinin ve araştırma ön inceleme onaylarının sayısıdır. Son yerel seçimlerden, yani 31 Mart 2019 tarihi... 8 Ağustos 2022 tarihine kadar araştırma ve ön inceleme onay sayıları toplam 2428. Araştırma ve ön inceleme onayları içinde %34 müak partisi yüzde %41 ünlü belediyelere, %10 ünlü MHP'li belediyelere, %59 ünlü belediyelere aittir. Bunun bir aşama sonrasında da verilen araştırma onayları çerçevesinde soruşturma izinlerinin sayısı ve dağılımı da toplam 583 onay 33 uç A Parti yüzde 35CDDP yüzde Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 400 şeklinde bir dağılım söz konusudur soruşturma izni verilmemesi kararlarını da paylaşmak istedim yüzde 367 AK Parti yüzde44CD 9 15 Milliyetçi Hareket Partisi yüzde üçört Parti 39 HDP şeklinde bir dağılım mevcuttur görmezden mi gelseydik? Resmi velilerden de açıkça görüldüğü gibi kimseye bir akımcılık yapılması söz konusu değildir. Vatandaş şikayet etmiş, müracaatını ortaya koymuş ve devletle gereğini hiç kimseyi ayırt etmeden yerine getirmiştir. Madem biz ayrıntılık yaptık, madem bu soruşturmalar cüphi belediyelere kasten yapılıyor, Bilecik Belediye Başkanı'nı soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırmamızın hemen peşinden neden cüphi ilerler? Feza Çanakkale Çan ilçe belediye başkanı hakkında soruşturma olayı verdik. Yapılan incelemeler sonucunda Cumhuriyet Başsavcısı gözaltı kararı verdi. Peki resen soruşturma açtık. Hayır. Bizzat belediye başkanının teyzesinin olduğunu yolsuzluk ihbarı vardı da ondan. Bir başka örnek, Balıkesir Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı. Bir diğeri İzmir Konak Belediyesi şikayet üzerine yapılan soruşturmada bir memur güşvet alırken üstü yakalandı. Peki bu ihbarları görmezden mi gelseydik? Gözümüzü mü kapatsaydık? Yine İzmir Menderes Belediye Başkanı, Yalova'da Belediye Başkanlık ve Başkan Yardımcısı, haklarında Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın yönlendirilere dayanan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları nedeniyle bakanlığımızca görevden uzaklaştırılmışlardır. Madem biz taraflı davrandık, hakkında yolsuzluk soruşturması yönülen Belediye Başkanı neden icraç istemiyle CHP Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Neden bunun üzerine kendisini partiden istifa ettirdiniz? Burda belediye başkanı, FETÖ sebebiyle görevden uzaklaştırıldı. CHP Adana Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı ve Cübbi Belediye Meclis Üyesi PKK'nın sözde Çukurova Bölge sorumlusuyla görüşüyorlar, irtibat halindeler. Belediyenin bir et hizmet binasında PKK propagandası amaçlı toplantı yapan bir derneği tahsis etmişler. Tespitlerimizi araştırmasa mıydık? Müdahale etmese miydik? Göz mümkün saydık? Bütün işlemler yargıya açık. Dağda operasyon yaptığımız kutlu, tıpli belediyede çalışınca sırtımızı mı dönseydik? Kamunun bunları bilmeye ihtiyacı var. Devleti itibarsız hale getirmek, yaptığımız iş ve işlemleri istismar etmeye çalışmak elbette ki kimsenin hakkı değildir. Ve bir şey daha ifade edeyim. Yaptığımız bütün işlemler yargıya açık işlemlerdir. Bu devletin hiçbir kanunsuz işi olmaz. Esasen devlet olmanın da, demokrasinin de, hukukun da temeli budur. Paylaştığımız bu gerçekler ışığında, iktira sahiplerini özür dilemeyi, dürüstlüğe, samimiyete ve devleti itibarsız hale getirmek için iftira atmamaya ve devlete saygı duymaya davet ediyorum. Özellikle kamuoyuna bu bilgileri vermeyi bir sorumluluk olarak hallediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Devleti itibarsızlaştırmak. Denetimi etkisiz kılmak. Böylece yapanın yanına kar kalmasını sağlamak. Yalanlarla yanlışı... bakanlığında özel birim kuruldu doğrular rakamlarıyla videoda kalın aşavut bir triptel, komedi, 2 komeli Süleyman Soylu Süleyman Soylu Avguspor 2021 Ana sayfaya dönmek için tıklayınız <gülüyor> ana haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler yaklaşık 21-34'e kadar ve yer haberimize geçiyoruz bu kez bakan Soylu video yayında demiştik ve ilk belli oldu değerli izleyenler süper dolu süperlikte heyecanı doğrultu ee, Trabzonspor kendi evinde Atatürk Hatay Sporu saat 20.00'de ağırlayacak maç Medikal Park Stadyumunda oynanacak ve maçı Abdurkadir bitken yönetecek değerli izleyenler Canlı yayında açıklandığı 7.500-10.000 TL arası ek ödeme müjdesi geldi. Kimler yararlanacak değerli izleyiciler. Sağlık Bakanı Fahriy Koca dün gece sosyal medya hesabından paylaşılan bir mesajla müjde göndermiş yapmıştı. Sağlık çalışanlar hakkındaki düzenlemenin detaylıları belli oldu. Resmi gazete yayından düzenlemenin ardından bazı ekimleri 10.000 TL bazıları 1.500 bazıları da 5.000 ek ödeme alacak. İşte son dakika haberin detayları. Haber, haber. Müjde. Son dakika canlı yayında açıklandı. 7.510.000 TL arası ek ödeme müjdesi. Kimler yararlanabilecek? Son dakika canlı yayında açıklandı. 7.510.000 TL arası ek ödeme müjdesi. Kimler yararlanabilecek? Son dakika Yapmıştı. Sağlık çalışanları hakkındaki düzenlemenin detayları belli oldu. Resmi gazetede yayınlanan düzenlemenin ardından bazı dikimler 10.000 TL bazıları 7.500 TL bazıları da 5.000 TL ek ödeme alacak. İşte son dakika haberinin ayrıcıları. Sağlık çalışanlarına verilecek ek ödemelerin nasıl dağıtılacağı merak konusu oldu. Son dakika bilgisine göre yapılan düzenleme ile birlikte uzman dikim ve üstündeki kişiler 10.000 TL maaş farkı alacak. Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, ilave ücretlerin yansımasını enTV ekranlarında değerlendirdi. İşte Durmuş'un o açıklamaları. Uzman ve üzerine 10 binası TL. Uzman hekim ve üzerine yapılmış olan rek düzenlemesi 10 bin TL civarında bir rakam. Aynı düzenleme ile asistan hekim için 7.500 liraya yakın bir ilave ücret olacak. Pratisyen hekim için ise bu düzenleme ile 5 bin liraya yakın bir rek ödeme söz konusu olacak. Diş dekimi için de aynı düzenleme geçerli olacak. Minimum 440 lirası olacak. Yüzünleme ile hemşire ve diğer sağlık memurların ise 850 lira gibi binek ödemeye sahip olacak. Teknik ise 500-600 lira civarında binek ödemeye sahip olacak. Bu da vergi dilimlerine göre değişiklik gösterebilecek. Minimum ödeme rakamı 400 liradan başlıyor olacak. Teşvik ödemesi neye göre belirlenecek? Teşvik ödemesi için çalışılan ilim hastanenin durumuna göre kriterler belirlenecek. Her kademe için oranlar yünergelerle belirlenecek. Burada da ücretler 3.150 liradan başlayıp 8.000 liraya kadar miktarlarda değişecek. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Tan görüntü. Denizi kapladı. Cinsel saldırıya uğradık. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor. <gülüyor> Yaklaşık 21.34'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Başkan Yadımcısını zor tuttular, göz göre göre şike, soyun odasında saldılar değerli diyenler, hakem mahsur kaldı. Son dakika haberine göre, copa Libertadores çeyrek final revanş mücadelinde Eson Dantes Atletico-Prance'yı konuk etti. 0-0 biten ilk başın ardından çık çıkılan revanş karşılaşmasında kazanan taraf 1-0'lık skorla Atletico-Prance'yı oldu. Bu sonucun ardından Erdogan Tens orkansına veda etti. Kulübün başkan yardımcısı Juan Sebastian Veron, Müsaal ardından şike yapmakla suçladığı hakeme soyunma odasında saldırdı. Sport. Sport. Dünyadan futbol. Son dakika sonun adı şike. Arjantin'de maç sonunda olay çıktı. Estudiantes başkan yardımcısı Juan Sebastian Veron, hakeme saldırdı. Son dakika, bunun adı Şike. Arjantin'de maç sonunda olay çıktı. Estudiantes başkan yardımcısı Juan Sebastian Reus, hakeme saldırdı. Son dakika haberleri, Jopa Libertadores çeyrek final revanche mücadelesinde Estudiantes, Atletico Paranense'yi konut etti. 0-0 biten ilk maçın ardından çıkılan revanche karşılaşmasında kazanan 1-0 ilk skorlu Atletico Paranense oldu. Bu sonucun ardından Estudiantes, organizasyona veda etti. Ülgün başkan yardımcısı Juan Sebastian Vero, Misa Bakan'ın ardından şife yapmakla suçladığı hakeme soyunma odasında saldırdı. Estudiantes başkanı, Jopa Libertadores'ten elendik, Kupeli Akbit-Jopa Rense maçı sonrası hakemleri tehdit etti. 0-0 giten ilk maçın ardından Estudiantes'in evinde oynanan maçta mücadele 0-0 devam ederken, Ejantin ekibi 63. dakikada bir gol buldu. Gol varın sonrası offside nedeniyle iptal edildi. Estudiantes cephesi ise golde ve olmadığı itirazında bulundu. Mücadelenin 96 dakikada parana ise Vitor Role'nin golüyle yarı finale yükselen taraf oldu. Estiglantesli oyuncular, Role'nin gol sırasında kaleci Andujar'a faul yaptığı itirazında bulundu ancak hakem golü verdi. Hakemlere saldırdı. Çünkü. Maç sonrası soyunma odası tüneline giren Antes Başkan Yardımcısı Veron, hakemlere saldırdı ve şike yapmakla suçladı. Ne yaptığını çok iyi biliyorum. Hakem Andres Matonte'yi hedef alan Veyron, hakemi tehdit etti ve hakaretler savurdu. Veron, hakem Matonte'ye seni artık unutmayacağım. Sen bir hırsızsın, hakkınızı çaldın. Seni ölene kadar unutmayacağım ve bunun bedelini ödeteceğim. 20 yıl futbol oynadım ve senin ne yaptığını çok iyi biliyorum dedi. Uzun süre soyunma odasında mahsur kalan hakem, ilerleyen saatlerde stat'tan çıkarıldı. Çok ağır bir ceza alacak. Olayı Güney Amerika Futbol Konfederasyonu John Nebole bildiren hakem Matonte'nin raporu sonrası ve ona çok ağır bir ceza verileceği belirtildi. En çok aranan haberler. İletişim. Anavers bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık 21.34'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Da kuyruk koltuklar Binlerce kişi bekliyordu. İşte fiyatı düşen o ürünler. Değerli izleyenler. Şu an karpuz çamaşır suyu kapısında kulüp oldular. Binlerce kişi bekliyordu. İşte indirim yapılan o ürünler. Bilalca vatandaşı yakından gidendiren indirim ayetleri belli oldu. 15 Ağustos itibariyle indirim satılmaya başlanacak. İndirimli ürünler 1400 noktalar vatandaşlarla buluşacak, Tarım Kooperatifinde indirim olacağını öğrenen vatandaşlar bazı şubelerde kuyruk oluşturdu. Bahsetten indirim üç gün sonra başlayacak, işte indirim gelecek ürünlerdir. Finans, finans ekonomi, soğan, karpuz, çamaşır, suyu, tavuk. Kapısında kuyruk oldular. Binlerce kişi bekliyordu işte indirim yapılan ürünler. Soğan, karkus, çamaşır, suyu, tavuk. Kapısında kumluk oldular. Binlerce kişi bekliyordu işte indirim yapılan o ürünler. Binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren indirimin ayrıntıları belli oldu. 15 Ağustos itibarıyla indirimli ürünler satılmaya başlanacak. İndirimli ürünler 1400 noktada vatandaşlarla buluşacak. Tarım kooperatifinde indirim olacağını öğrenen vatandaşlar bazı şubelerde kuyruk oluşturdu. Bahsi dilen indirim 3 gün sonra başlayacak. İşte indirim gelecek ürünler. Yükseler gıda fiyatları için yeni bir talimat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Kâr amaçlı değil, fiyatları düşürün diyen Erdoğan, tarım kredi kooperatiflerinde et, süt, yumurta, ayçiçek, yağı, şişteker gibi temel gıdaların ucuz fiyatlardan satılmasını söylemişti. Tarım kredi, marketlerinde bu üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos pazartesi itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçileceğini duyurdu. İndirimi duyan vatandaşlar tarım kooperatifinde duyduk oldular. En çok aranan haberler. Mısk piyasalarında oluşan tüm verileri ait delik hakları tamamen mısk'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay piyasası, borçlanma araçları piyasası, li işlem ve Opsiyon piyasası verileri ısıt kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli veril 22 Nisan 2002 tarihi resmi gazetede yayınlanan tebliğin yarınca yayınlanması istenen uyuyorum burada yer alan yatırım bilgi durum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir yatırım danış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 yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 21.34'e kadar ve değerli dostlar bir yere haberimize geçiyoruz. Yazar Selman Rüştü, New York'ta saldırıya uğradı değerli izleyenler. Yazar ve romancı Selman Rüştü ABD New York eyaletinde bir etkinlik esnasında saldırıya uğradı, şeytan ayetleri kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Rüşt diye, 1980'li yıllarda o zamanki İran lideri Ayatollah Khomeini tarafından ölüm fetvası verildiği bilinmiş. Yazar Selman güçlü New York'ta saldırıya uğradı. Yazar ve romancı Selman güçlü, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde bir etkinlik esnasında saldırıya uğradı. Şeytan Ayetleri kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Güçlü'ye 1980'li yıllarda, o zamanki İran'ın lideri Aleytullah Gümeyni tarafından ölüm fetvası verildiği biliniyor. Şeytan Ayetleri kitabının yazarı Selman Güçlü, 75, New York'ta bir konferansta saldırıya uğradı. Görgü tanıklarına göre, Deyaletin Batı kısmındaki Jamestron'da bulunan Dihar Utava Enstitüsü'nde konferans vermek için sahneye çıkan Güçlü, bir kişinin saldırısına maruz kaldı. Bıçaklı saldırıya uğradı. Müşdi, defalarca yumruklanması ve bıçaklanması sonucu yere düştü. Saldırgan kontrol altına alındı, konferans salonuna ambulans ve polis çağrıldı. Müşdi'nin sağlık durumu hakkında bilgi paylaşılmazken, saldırıdan sonra salonun boşaltıldığı kaydedildi. Hakkında ölüm fetvası bulunuyordu. 1980'lerde yazdığı şeytan ayetleri kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken güçlü hakkında, o dönemin İran lideri Aleyetullah Hümeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti. Ha? Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Karadağ'da katliam. Çok sayıda ölü ve yaralı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni indirim açıklaması. Büyükbaş hayvan etleri de indirimli satılacak. Cinsel saldırıya uğradık, çıplak halde sokağa kaçtı. En çok aranan haberler iletişim yardım Ana haber bültenimiz devam ediyor yaptı bu ve başladı değerli izleyenler Gece saatlerinde görüntülendiği 100 kilometre değerli izleyenler. Kuzey Marmara Otoyolunda kameralara yakalandı TEOG'li test sürüşünde değerli izleyenler. Türkiye Otomobil TEOG'un üst görüntücüsü Gürcan Karakaşya'yla otomobili gece saatlerinde test seçeneği sürerken Kuzey Marmara Otoyolunda görüntüler. TEOG'un saatte yaklaşık 100 kilometre hızla seyretti ve kamuflajlı olduğu görüntülere yansıtı. İnce. Kuzey Marmara otoyolunda kameralara yakalandı. Top test sürüşünde. Güney Marmara otoyolunda kameralara yakalandı. Top test sürüşünde. Türkiye'nin otomobili toplum üst yöneticisi Gülcan Karakaş, yerli otomobili gece saatlerinde test için sürerken Kuzey Marmara otoyolunda görüntülendi. toplum saatte yaklaşık 100 km hızla seyrettiği ve kamuflajlı olduğu görüntülere yansıdı. Test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin otomobili toplum saatte yaklaşık 100 kilometre hızla seyrettiği ve kamuflajlı olduğu görüldü. Toplu üsul modelinin gelecek yılın ilk çeyreğinde pazara çıkması bekleniyor. Türkiye'nin otomobilinin test ve deneme süreçleri devam ediyor. Aa, ana sayfaya gelmek için tıklayınız. İstanbul'da korkutan görüntü. Denizi kapladık. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı adayı mısınız? Durusunu... Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 21-34'e kadar. Lüündama paylaştı akıllara donuk et. Gencelona <gülüyor> Fratport Tavan Taşı spor kalibetiyle başlayan Galatasaray'da yapılacak olan takviyeler merak edilirken, bir yandan da takımdan gönderecek oyuncular tarafından kafasından soru şerdi oluşturuyordu. Kulüpen ayrılmaz pek arasına yer alan Christian Lui'nin davadan ilginç bir paylaşım geldi. Kongolu futbolcu eşinin fotoğrafını paylaşarak takipçi istedi. Skol. Skol. Galatasaray. Galatasaray'ın ciddi istihanlı yıldamı. Instagram'dan eşine takipçi istedi. Taraftarların aklına geldi. da mi geldi? Galatasaray'ın ciddi istihanlı yıldamı. Instagram'dan eşine takipçi istedi. Taraftarların aklına dağını geldi. Yeni sezona frakortal Antalya Spor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da yapılacak olan takviyeler merak edilirken bir yandan da akından gönderilecek oyuncular taraftarın kafasında soru işareti oluşturuyordu. Klükten ayrılması beklenen isimler arasında yer alan Cübristan'ın uyundamadan ilginç bir paylaşım geldi. Kongonu futbolcu, eşinin fotoğrafını paylaşarak takipçi istedi. Spor Toto Süper Lili Antalya Spor Deklasmanı'nda aldığı bir sıfırlık kalibiyetle iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da Yucastor Leyla ve Ries transferlerinin ardından olumlu bir hava oluşmuştu. Yapılan takviyelerin ardından takımdan ayrılacak olan isimler merak ediliyordu. Galatasaray'da gönderilmesi beklenen oyuncular arasında yer alan savunma oyuncusu Cübristan'ın uygulamadan Instagram'da ilginç bir paylaşım geldi. Peşine takipçi istedi. Konkulu stoper. Beşiktaş'ın fotoğrafını ve kullanıcı adını paylaşarak ornayla Rüyindama'ya takipçi istedi. Rüyindama'nın paylaşımında Galatasaray hayranların onun hesabından emin aboneler ifadeleri yer aldı. Akıllara Daniel Kim geldi. Bazı futbol severler, Instagram hikayesinde yaptığı paylaşımı bir zamanlar Galatasaray ve Beşiktaş'ta futbol oynayan Daniel Kim'in var böyle. ...ve hiçbir şey inşaat ama hızlı bir şekilde çok anket baş bilmeniz gerekiyor. Barcelona futbol kalitesinde bir modelde rütte benzetti ve eskili paylaşımlar yaptı. Anadolu'ya An dönmek için tıklayınız. Dokan Grup, o isimden... Ana An haber büteni Trabzonspor-Atay Spor maçında net gol kaçtı değerli izleyenler. Canlı anlatımlarla tarihkabeya.com'da sizleri bekliyor. Günlerce konuşulmuştu. Bakan, bakın kaç kilo aldı değerli izleyenler. Akdeniz Üniversitesi e, Türkiye günlerce onu konuştu. evde bulunmuştu. 20 kiloya çıktı. Akdeniz Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Özden Özkan, Bursa'nın Nüfuslar Çeşesindeki çöp evlendiği kurtardıktan sonra, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören CMA'nın bütün yemek yemeklerini yediğini 3 kilo alarak 20 kiloya yükseldiğini açıkladı. Haber. odayı günler, iki günlerce onu konuştuk. Çöp evde bulunmuştuk. 20 kiloya çıktı. İki günlerce onu konuştu. Çöp evde bulunmuştu, 20 kiloya çıktı. Akdeniz Üniversitesi Hani Hı? rektörü Profesör Doktor Özdenel Özgan, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki çöp evden kurtarıldıktan sonra Hani Hı? Hastanesinde tedavi gören Cemeyan'ın 9 bütün yemeklerini yediğini, 3 kilo daha alarak 20 kiloya yükseldiğini açıkladı. Akdeniz Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Özdenel Özkan. Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki çöp evden kurtarıldıktan sonra Amir Hastanesi'nde tedavi gören annenin son durumuyla ilgili bilgi verdi. Çabalar sonucunu verdi. Muhammed'in gayet iyi olduğunu belirten Rektör Profesör Doktor Özkan, bütün çabalar sonucunu verdi. Sağlık olarak hiçbir sıkıntısı yok. Kalorileri kısıtlı ama gelen bütün buğar son noktasına kadar tüketiyor. Kilo alanı istediğiniz gibi, artık kalkıp, göbrekte, Karaciğerde herhangi bir sıkıntısı yok. Sağlıkla ilgili hiçbir sıkıntımız yok ama hala ara ara takip etmemiz gerekiyor. Çünkü zaten gelişme geriliği var. Onu da hemen aşmasını beklemiyoruz dedi. Ne zaman taburcu edileceği belli değil. En büyük sıkıntının psikiyatrik gözlem olduğunu belirten Profesör Doktor Özlemler. <gülüyor> psikiyatrik gözlemi de çok sık olmakla beraber yine devam edecek. Muhtemelen gelecek içinde uygun bir zamanda taburcu edeceğiz. Taburcu etmek için tam zaman söyleyemiyorum. Bu çocuk muhtemelen ilk etapta devlet denetimine geçeceği için, orada uygun bir ortam hazırlanıyor. O ortam için haber bekliyoruz. İlk geldiğimde 17 kiloydu, şu anda 20'ye yaklaştı. Taburcu olduktan sonra da elbette çok sık göreceğiz. Hem bedensel hem psikiyatri sağlığını takip etmeye devam edeceğiz diye konuştu ana sayfaya dönmek için titizimiz. İstanbul'da korkutan görüntü denizi katladı ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 21.34'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz Ve günün videosunda gün insanları teğet geçtiği Yolcu uçağının alçak inişi nefes kesici Değerli yani izleyenler. Yunanistan'da yolcu uçağının alçak inişi nefes kesti. Yunanistan'ın Skarttoz Adası'nda bir yolcu uçağı pisle inişi sırasında turistlerin neredeyse teğet geçti. Haber. Haber. Dünya. Yunanistan'da yolcu uçağının alçak inişi nefes kesti. Yunanistan'da yolcu uçağının alçak inişi nefes kesti. Yunanistan'ın Skiathos adasında bir yolcu uçağı, piste inişi sırasında turistlerin neredeyse teyak geçti. Yunanistan'ın Skiathos adasında denizin yanında yer alan Skiatros Alejandro's Papadiamanis Havalimanı'na inişi yapan Macayi'den geçti. İniş anları adrenalin tutkunlarının kamerasına yansırken, o anları görüntüleyen bir kadının da şapkasının uçtuğu görüldü. Havalimanına bu güne ki en alçak inişin gerçekleştirildiği belirtiliyor. Söz konusu alçak inişlerle tanınıyor. Turistler özellikle yaz aylarında uçakların inişini görüntülemek için havalimanı yakınında toplanıyor. Bildiğin, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 21, yaklaşık 21-34 e kadar değerli izleyenler ve diğer haberimize geçiyoruz. zincirleme olacak dedi, bekledi. Kira ve ev fiyatları ne zaman düşecek değerli izleyenler? onlar gibi bir haberimiz var. Bakan Kurum'dan, Bakan Kurum duyurdu. Kira ve ev fiyatlarına ilişkin açıklama geldi. Zincirleme olarak düşecek dedi. Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği Bakanı Murat Kurum kira ve ev fiyatları ile ilgili önemli açıklamalar bulundu. Gaziantep'e konuşan Bakan Kurum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu projesi ile ilgili olarak şuna inanın bu kampanya duyurulduğu andan itibaren hem konut fiyatları hem de kiralarda düşüş başladı. İnşallah kısa süre içerisinde zincirleme olarak konut ve kira fiyatları daha da hızlı bir şekilde düşecek ifadelerini kullandı. finans, İnans, inans Ekonomik Bakan kurum duyurdu. Kira ve ev fiyatlarına ilişkin açıklama zincirleme olarak düşecek. Bakan kurum duyurdu. Kira ve ev fiyatlarına ilişkin açıklama, zincirleme olarak düşecek. Cemre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurup, kira ve ev fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gaziantep'te konuşan bakan kurup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konut projesiyle ilgili olarak, şuna inanın, bu kampanya duyurulduğu andan itibaren hem konut fiyatları hem de kiralarda düşüş başladı. İnşallah kısa süre içerisinde zincirleme olarak konut ve kira fiyatları daha da hızlı bir şekilde düşecek ifadelerini kullandı. Cemil Şehircilik ve İktin değişikliği Bakanı Murat Kılıç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı konut projesine ilişkin konuştu. Bakan dur proje sayesinde konut ve kira fiyatlarının daha hızlı bir şekilde düşeceğini söyledi. Bakan Kuru, Gaziantep'te inşa edilecek Yeşilvadi 3 katlı köprü bir kavşağının temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Gaziantep'i göz bebekleri olarak gördüklerini, Bu Aziz Çevre Toki eliyle bugüne kadar toplam yatırım değeri 6,8 milyarı duvar eserler kazandırdıklarını söyledi. Kente 20.5 kazandırdıklarını, camiler, okullar, sağlık ocakları, binaları, spor salonları, 33 bin seyirci kapasiteli stadyum armağan ettiklerini anlatan kurul, şöyle devam etti. Ama duymuyoruz. Toplam yatırım tutarı 4,2 milyar liralık projelerimize olanca hızımızla devam ediyoruz. Bunun içerisinde 5700 konut var. Millet bahçeleri, cepte yenileme ve sokak güzelleştirme projeleri, içme suyu hatları, atık su arıtma ve yol düzenlemelerine kadar onlarca yatırımımız var. Gaziantep'in hemşehrilerimiz her şeyin en güzelini hak ediyor. Neden? Çünkü Antepli'nin aldı Antepli'nin gözleri ışıl ışığı, Antepli vapur. Biz Anteplilerde kötü yüzyıllara uzanan büyük bir duruşun, büyük bir tarihi görüyoruz. Şehit Kamil Güzeykent'te 2149 yeni konut inşa ediyoruz. Diğer ilçelerimizde toplam 5.986 konut yapıyoruz. Nurduan'da 211, İslahiyede 430 konutumuzun yapımında da sona geldik. Şahinbey Güneykent'te 2417 konutumuzun Dinizdik'te 499 konutun yapımına devam ediyoruz. Peki, bu kadarıyla yetinebilir miyiz? Gaziantep büyürken biz yerimizde sayamayız. Şehit Kuzey Kuzeyşehir'de 2429 konutumuzun yapımına Eylül ayında başlıyoruz. Bu yılın sonunda ve 2023 yılın ilk aylarında toplamda teslim edeceğimiz 10.000 yeni yuvamız şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Yeni konut yapımlarıyla ilgili de müjdeler veren kurup şunları kaydetti. Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk müjdesini verdiler. Cumhurbaşkanımız Antep'e çok yüksek sayıda bir konut yapılması talimatını bizlere verdiler. Biz de inşallah Gazi Antep'imize TOKİ eliyle 10 bin yeni konut yapacağımızın sözünü buradan veriyoruz. Ayrıca Büyükşehir Belediyemizin yapacağı 3500, Şahinbey Belediyemizin inşa edeceği 1500 konutla beraber toplam 15 bin yeni yuvayı sizlere armağan ediyoruz. Tabi bizim şu anda Antep'in 4 bir yanında 50 ve 100 bin sosyal konut projemizdeki 8.135 konutumuzu ve biten 20.500 yeni yuvamızı da eklediğimizde Antep'imize 43.500'den fazla konuk kazandırmış olacağız. İşçi kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz, yeni evli kardeşlerimiz, engelli ve emeklilerimiz, şehit ve gazi ailelerimiz yeni yuvalarına en uygun ödeme koşullarıyla kira öder gibi sahip olacaklar.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 Kentteki yatırımlar, binler bankası ile bu zamana kadar 2 milyar liralık yatırımla 86 eseri Gaziantep'e kazandır durum, 418 milyon liralık 16 yatırımın ise olanca hızıyla devam ettiğini işaret eden kentte yapılan projelerin detaylarını anlattı. Toplam maliyeti 290 milyon lira olan yağmur suyu, içme suyu altyapı yapısı hatları, 6000 metre uzunluğundaki bağlantı yolları. 3 alt geçidiyle 2 ana aks üzerinde inşa edilecek Yeşilvadi 3 katlı köpürlü kavşak projesinin de ulaşımda çok önemli bir noktası olacağını işaret eden kuruk, hem kazaları en aza indirecek hem de yeşil Vadi millet bahçesi girişinden başlayarak pek çok mahallemizin de bağlantısını sağlayacak. Bu kavşak sayesinde vatandaşlarımız ciddi bir yakıt tasarrufu yapmış olacak. Böylece çevre kirliliği, hava kirliliği en aza inecek Her şeyden öte Anteplilerin yıllardır beklediği sorun çözülecek, Kısaca sık kavşağımız canımız için, balımız için, çevremizin geleneği için büyük bir fayda sağlayacak diye konuştu. Millet için çalışmaya devam edeceklerini aktaran kulü, konuşmasını şöyle noktaladı. Tek bir dayımız var, tarih yazdığımız Antep'ten aldığımız güçle, sizlerden aldığımız dualarla, milletimizden aldığımız destekle yeni bir tarih, yeni bir destan, yeni bir zafer hikayesi yazma. İşte bu noktada 2020'lik seçimleri büyük bir önem arz ediyor. Bu seçimde durmak yok yola devam diyenler ve nemi lazımcılar yarışacak. Bu seçimde ülkesini hizmetkar olanlarla ülkesini küresel mobilere şikayet edenler yarışacak. Dünyanın göz bebeği Antep'ten dünya 5'ten büyüktür diye haykıranlarla aman kimseyi rahatsız etmeyelim diyenler mücadele edecek. İlk büyük aşkı hazin ve kararlılıkla büyük Türkiye için çalışacağız. Buradan hep birlikte söz veriyoruz hiç alınmadık kapı, girilmedik hale bırakmayacağız. 781 mahallemizin tamamında, bütün dönümlere dokunacağız. 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanımızı en yüksek boyla, yeni bir rekorla destekleyeceğiz. Şahin Bey, Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek hiçbir olay yaşamadan 1250 evi yıktıklarını kaydetti. Ana haberdeyim yeni yollar ve leşil alanlar yaptıklarını ifade eden Tahmazoğlu, şimdi temeli atılan 3 katlı köprü bir kavşağı da 2023 tamamlayarak hizmeti açacaklarını belirtti. Bakan kuruma Vali Davut, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Milletvekilleri Derya Bakmak, Necat Koçer, Mehmet Said Kirazoğlu, Ali Şahin ve Müslüm Yüksel. Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taş Doğan'la eşlik etti. Batı yandan Murat Kuru, kentteki temasları kapsamında Pençekilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen piyade uzman çavuş Mahsun Çimşek'in ailesine de taziye ziyaretinde bulundu. Aa. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bakan Nebatı o sözlere açıklık getirdi. Tam ötlüğü artıracaktık ki. Bakan buyurdu. Müddeyi paylaşacağız. Motorun fiyatına yeniden zam geliyor. En Haber bölgelerimiz devam ediyor. Yaklaşık 21.34'e katılıyoruz. Dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. katliam geldi o ülke karıştı önce kendi ailesine sonra bakın ne oldu son dakikada göre Karadağ'da katliam yaşandı siyahlı saldırı sonucu 11 kişi öldü 6 kişi yaralandı. son dakika haberine göre korkunç olay Karadağ'ın Karantinje kentinde yaşandı siyahlı bir saldırıların önce kendi ailesine sonra etrafa ateş açması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti biri polis 6 kişi yer alandı Haber, haber. Dünya. Son dakika, Karadağ'da katliam. Silahlı saldırı sonucu 11 kişi öldü, altı kişi yaralandı. Son dakika, Karadağ'da katliam. Silahlı saldırı sonucu 11 kişi öldü. Silahlı bir saldırganın önce kendi ailesine, sonra etrafa ateş açması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti polis altı kişi yaralandı. Cetince polisinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki saldırganın, aralarında çocuk ve polislerin de bulunduğu çok sayıda kişiye ateş açtığı kaydedildi. Olayda 11 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, saldırganın polisle girdiği çatışmada öldürüldüğü bildirildi. Yerel medyada yer alan haberlerde, aile içi kavgada, saldırganın ilk olarak kendi ailesine, Ardından yoldan geçenleri ateş açtığı belirtildi. Karadağ daha önce böyle bir trajedi görmedi. Karadağ Başbakanı Glitan Abazolic, yaptığı açıklamada, Tüm Karadağ vatandaşlarının masum kurbanların aileleri, akrabaları, dostları ve cetince vatandaşlarının yanında olmaya çağırıyor. Karadağ daha önce böyle bir trajedi görmedi ifadesini kullandı. Aa. ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Yazar Selman Müşremi, Kısa bu da kokulan görüntü müslaç değil değerli izleyenler denizi kapladı. İstanbul'da koruktan görüntü yaşanan mazot kirliliği kilometrelerce uzaktan belli oldu değerli izleyenler İstanbul Zeytinburnu Açıklarındaki görüntü telkin etti. Denizler ökülen mazotun havadan kilometrelerce uzaktan bile görünebilecek büyüklükte olduğu görüldü. Gemilerin mazot e, tabakasının üzerinden geçmesiyle kirlilik daha geniş bir alan. Haber. Haber. İstanbul'da korkutan görüntü, hazot kirliliği kilometrelerce uzaktan belli oldu. İstanbul'da korkutan görüntü, hazot kirliliği kilometrelerce uzaktan belli oldu. İstanbul Zeytinburnu açıklarındaki görüntü tedirgin etti. Denize dökülen mazotun havadan kilometrelerce uzaklıktan bile görülebilecek büyüklükte olduğu görüldü. Gemilerin mazot tabakasının üzerinden geçmesiyle kirlilik daha geniş bir alana yayıldı. Zeytinburnu'na bir liman çevresinde geniş bir alana yayılmış mazot tabakası görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde mazotun yayıldığı alan net bir şekilde gözler önüne serildi. Bir haberleriyle zaman zaman gündeme geliyor. Hiçbir alana yayıldığı çekilen görüntülere yansıdı. İndia. Ana sayfaya dönmek için tüneyiniz. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 21.34'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimizle geçiyoruz. Ve krizi sona erdi, özel harekat olay yerinde annesi de geldi değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Antalya'da bankaya gelen bir kişi güvenlik görevlisini etkisi hale getirip Tabancasını el koydu. Müşterilere korkutu olanlar yaşatan saldırgan herkesi bankadan çıkararak müdür aldı. Özel harekat ekiplerinin ikna çalışması sürerken olay yerine rehin alan kişinin annesi geldi. Olay anları saniye saniye görüntülenirken saldırgan ikna edildi. Haber. Haber. Müjde. Son dakika banka müdürünü bir aldı. Olay yerine saldırganın annesi geldi. Antalya'daki rehine krizi sona erdi. Antalya Banka Şube Müdürlüğü ve çalışanları rehin alan şahıs 2 saat sonra ikna edildi. Son dakika, banka müdürünü rehin aldı, olay yerine saldırdığının annesi geldi. Antalya'daki rehine krizi sona erdi. Son dakika haberi, Antalya'da bankaya gelen bir kişi güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip tabancasına el koydu. Müşterilere korku dolu anlar yaşatan saldırgan herkesi bankadan çıkararak müdürü rehin aldı. Özel harekat ekiplerinin ikna çalışması sürerken olay yerine rehin alan kişinin annesi geldi. Olay anları saniye saniye görüntülenirken saldırgan ikna edilip gözaltına alındı. İşte rehin ekrizindeki tüm detaylar. Olay saat 15.00 sıralarında Kefez ilçesinde bulunan Mısır çarşısındaki bankanın şubesinde meydana geldi. Bankaya gelen M.V.D. Güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip, tabancasına el koydu. Mevrede ardından şube müdürünü beyin kaldı ve içeridekileri dışarı çıkardı. Banka boşaltılırken, olay yerine de çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Son dakika, emniyet müdürü de geldi. Özel harekat polisleri çevre güvenliğini aldı, şubenin önündeki yolu trafiğe kapattı. Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da olay yerine gelerek bilgi aldı. Banka şubesinin ürünü rehin alan Mvd ile görüşen müzakereci polisler, silahı bırakıp teslim olmasını istedi. Mvd, polislerden kendisine 15 dakika verilmesini istedi ancak bu sürede doldu. Öte yandan Mvd'nin annesi, oğlunu ikna etmesi için banka şubesine getirildi. İkna edildi. Antalya'da, Mısır çarşısındaki banka şubesinin ürünü silahla rehin alan Mvd, Polis ekiplerinin 2 saatlik ikna çalışmasının sonunda teslim oldu. Bankada görevli personelin saat 17.00 sıralarında dışarı çıkmasının ardından özel harekat polisleri, şubeye girdi. müzakere görüşmeleriyle teslim olmaya ikna edilen M.V.D. gözaltına alındı. M.V.D. ekip aracına alınarak emniyete götürüldü. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Güler. Amerika Birleşik Devletleri'nin mevkidaşı Miley'le telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni indirim açıklaması. Büyükbaş hayvan etleri de indirimli satılacak. İstanbul'daki bu ilçeler risk altında. İman olun, bize ihbar edin. En çok aranan haberler. İletişim.